tansiyon ilacı kullananlar var. Ne yapıyor? Bu kişi eğer 60 yaşından sonra bunu kullanmaya başladıysa veya şart değil 40 yaşında kullanmaya başladı. Bazı yüksek tansiyon ilaçları. Bak damlatma problemi yapıyor. Hüseyin adam namazda Damlıyor selam verip esselamu aleyküm ve rahmetullah çıkıyor tekrar abdest alıyor iç camaşırını evet. değiştiriyor filan neden bunu yüksek tansiyon ilacı yapıyor. Evet. Yani uzun vadeli bunu kullandığınız zaman mesela burada değerli izleyicilerimize şunu söylemekte fayda var yani bir bilgiyi topluma aktarırken dikkatli olacaksınız hem önünü açacaksınız ama tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini de. Şimdi mesela ben diyorum ki yüksek tansiyon ilacınızı siz doktorunuzla konuşun mademki damlatma probleminiz var ya bunu değiştirsin veya ona günde 3 defa testere dişli aslan pençesi sabah kahvaltıdan 1 saat sonra öğlen yemeğinden 1 saat sonra akşam yemeğinden 2 saat, saat sonra uzun salınımlıdır testere dişli aslan pençesi içine hiçbir şey ilave etmeyeceksiniz. Bak bakalım görelim o tansiyon yükselecek mi? Ama ilacınızı ancak hekim kontrolünde kesebilirsiniz. Bunu yüzlerce insana önerdim Hüseyin. Nasıl dua ediyor? Hocam diyor da ilacı almadım doktorumla konuştum. Günde birkaç defa tansiyonumu da ölçüyorum. Ama körü uyguluyorum. Ve benim damlatma problemim geçti diyor. Yani şimdi... Bakın. Şuraya bir açıklık getirelim hocam. Ee, değerli, ilacı kullanıyor ama damlatma sorununu yaşıyor. Evet. İlaç artık kürü yapınca damlatma sorunundan kurtuluyor. Kurtuluyor. Ve ne oluyor? Doktorunun kontrolü altında ilacını azaltmış oluyor. Yani bir, bir de bu var. Çünkü yüksek tansiyonda dikkatli olmak lazım. Yani siz durup dururken bu ilacı kendi kafanıza göre değil ancak size o ilacı reçete eden hekiminizin kontrolünde azaltabilirsiniz.